Sevgili izleyiciler, gençler bile İlhan Cavcav tesislerindeyiz. Hacatepa antrenmanındayız. O güzel, muhteşem golün ardından üst üste, üç kalibiyetin ardından aynı hocayla birlikteyiz. Hocam çok güzel karşılaşmaları geride bırakıyoruz hep evet, birlikte. Evet, evet, evet. İlk önce zaten bir kaleci karşılaşması, Yomra Spor derken, Çarşamba Spor karşılaşmasıyla ile üçte üç yapan bir takımınız var. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Teşekkür Siz ediyorum. nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci hem kendiniz hem de takımınız adına? Ya şöyle söyleyeyim, bizim takımın zaten buralarda olması yanlış iyi takım. Biraz özgüven eksikliği vardı. Onu tamamladı, tamamlanınca işte bu maçları da kazanılınca daha da üstüne koyu koyu gidiyoruz. Daha da güzel işler yapacağız yani. Çok güzel oldu bu 3 puan. Hala hiçbir şey halledilmiş değil. Daha önümüzde bayağı bir yol var. İnşallah bu şekilde devam edip işte bu bu seneyi böyle bir kotaracağız, geçiştireceğiz. Hocam maçı anlatırken en çok dikkat ettiğim durum şuydu. Transferler yapıldı, transfer takviyelerle birlikte de takım ritmini bulmaya devam ediyor ama en önemli durum da transferlerinin doğrudan takıma adapte olmasıydı. Aynen, evet, evet, Bir de o kısmı evet, evet. değerlendirirsek transferlerle ilgili de neler söylemek Transferleri, istersiniz? Transferleri şöyle söyleyeyim, isim tespitinde ve alınmalarında e, yönetim kurulunda çok, çok e, bize desteğe inanılmaz katkıları gece 12'lere 1'lere kadar tra telefon trafikleri. Ama her şeyden önce e, bizim benim yardımımda çocukları da çok isimler tespit edildi ama bu isimleri, tabii bizim tespit ettiğimiz isimleri yönetim kuruluna havale ettik. Onlar da tam destek verdi çok dışarı. Hem başkan hem transferin başı, yönetim yani, transfer komitesinde olan yöneticilerimiz acayip bir çalışmayla aldık. Çok şükür ki mahcup etmedilerimizi. Tam tuttuya oturdu her şey yerli yerine oturdu. Hepsi hatta şöyle söyleyeyim o transferler daha da katkı sunacaklar. Bazı ufak tefek sakatlar var, iddianlara çıkamıyorlar. Performans olarak daha üste gelemediler şu anda belki %50-60 arasında geziyorlar. Onları %80'lere çıkardığım zaman çok daha iyi işler yapacaklar. Hocam şimdi son karşılaşmaya döneceğim. <gülüyor> Bir Velinin <gülüyor> Veli golü var bir de benim evet. anlatım zaten o biz bence Veli abi'nin golüne bir değinelim. Evet. Veli'nin golünde siz neler hissettiniz? Vallahi biz şimdi o neler hissettiğim diye bir kere çok acayip bir mutlu olduk da ama hiçbir antrenör ya oradan vursa gol olur diye düşünemez yani evet. o enteresan Veli Hepimizin bütün Türkiye olduğu gibi sizi, seni de biz de hepimizi yanılttı. Ama ayağına sağlık iyi ki vurdu muhteşem bir gol. Hem bizim için hem onun için hayatı boyunca saklayabileceği muhteşem bir gol. Hayatı boyunca bir daha öyle bir gol de atamayacak <gülüyor> zaten de. Ama olsun. O hep bize nasip oldu. Hem bana gol, da Evet oldu. sana nasip oldu bana nasip oldu. Çok güzel bir gol ayağına sağlık iyi ki vurdu. Artık bir rüt Belediye Spor deplasmanı var hocam. O deplasmanı da bir değerlendirelim. Tabii ki hedef artı 3 puan ama devamıyla ilgili de bilgileri almak isterim. Ya şimdi Yeşilyurt direkt doğrudan bizim rakibimiz. Yani şu andaki pozisyonda. Yani yendiğimiz zaman Yeşilyurt'ta altımızı alacağımız bir takım ama e, çok böyle kötü bir takım da değil. Uzun süre bir eee kazanamama durumu var. Onlar da belki bizim maçı dönüş maç onlar için bir dönüş maçı olarak düşünüyor ama artık ben şuna inanıyorum. Bu bu saatten sonra bizim takımın kim gelirse gelsin yani içeri veya dışarıda kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir ilme yakaladık. Evet, evet. Çocuklar çok iyi. Teşekkür ediyorum ayaklarına sağlık. Çok da istiyorlar. Başaracağız. Bu işte başaracağız. Hocam evet. siz dönüşünüzle birlikte Hacetepe farklı bir ritim yakaladı. Ben öncelikle sizi tebrik ediyorum. Teşekkür Ardından da takımı başarılar diliyorum. Ve yeşil yurt deplasmanından umarım artı üç puan. Ardından teşekkür. içeride yine buluşmak dileğiyle. Buluşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Ben, çok ben sağ teşekkür olun. ediyorum. Size başarılar diliyorum çalışma hayatınızda bütün ekibe de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Görüşürüz. ederiz hocam. Sevgili izleyenler aynı okumuş bizlerle birlikteydi. Röportajlarımız kaldığı yerden devam edecek. Sevgili i̇yi izleyiciler iyi. Hacettepe Spor'un kaptanı Veli Ortakçı ile birlikteyiz. Sosyal medyanın en çok konuşulan iki ismi karşı karşıyayız şu anda. Hoş geldin Veli Hoş abi. Yok, Gerçekten öncelikle sana teşekkür ediyorum. Sosyal medyada birden senin sen sayende ünlenmiş evet. bulunuyorum. <gülüyor> Kötü sesimle birlikte. Evet, sen de muhteşem bir gol attın teşekkür abi. Edin. Bizlere büyük keyifli bir heyecan yaşattın. Teşekkür ederim. O gol anına dönmedi Önce buradaki ekibim ve adına da teşekkür ediyorum. Çünkü ben biz ıı, karşılaşma bitti ama bizim için heyecan hiç bitmedi. Yeni başladı ve ben daha sosyal medyada yeni bildirimlerim size erişmiş oldu. Sen neler söylemek istersin? Sana ne tür mesajlar, ya, tebrikler gelmiştir kim bilir? Ya o golden sonra zaten ben de çok mutlu oldum. Hem kendi adım hem takım adına. Ee, bu gol şimdi tesadüf değil. arkadaşlar olacak. Ama geçen sene aynı golü Osmaniye'ye attım. Tabi ortada. abi kimsenin o yok görüntü kimse inanmıyor. Olmadığı, tabi görüntü olmadığı için kanıtlayamamıştık. Bu sene kanıtladık çok şükür. Ee, şeyden sonra maçtan sonra inanılmaz tebrik mesajları aldım. Tabi benle beraber. <gülüyor> ben hiç <hiçbir> tepki <gülüyor> ben, Benim yüzde 30'u. Çok önemliydi. Ee, Baya tepki aldık yani etki aldık. Evet. Güzeldi. Hocam ben valla Veli abi %30 güzel tepki, %70'i kötü tepkiydi benim ama tebrik ediyorum seni. Ben asıl soruyu sorayım. sorayım. Yengeyle kavga falan mı ettiydim? Bir insan evladı o topu oradan vurmaz? Yok. <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle bir şey yok. Çok şükür aramız iyi. <gülüyor> <gülüyor> aramız iyi. Ya gerçekten nereden aklına geldi oradan vurmak? Ya Daha önce sürekli vurdum, e, vurdum evet ya, ya genelde zaten... Kaleci kalede. Kale boşta değil. Aklıma geldi. Vurdum dedim. Yani sürekli kovalıyorum çünkü. O anlar kovalıyorum sürekli. Vallahi Avni Hoca'ya dedim. Topu koyalım dedim. Aynı yerden 5 tane vuruş yapsın dedi. Kaşını atacak dedim. Yok yok dedi. <gülüyor> dedi. Girmedi. Adeli'yi bırakır <gülüyor> falan mı dedi. Yok o kadar kötü yok da tadında yani, bırakalım. Cire de bırakalım dedik. Ya çok Çok şükür. iyi bir galibiyet oldu bizim için. Takım için de önemliydi. Ee, çarşamba rakibimizdi zaten. İyi bir galibiyet aldık. Üçte üç yolumuza devam edeceğiz. Şimdi hafta sonu Malatya maçımız var, Yeşilyurt. Evet. Oradan da Allah nasip ederse artık galibiyette ayrılmak istiyoruz. Çünkü bu takımı hak ettiği yere taşımak istiyoruz yani. Kaptan olarak sana da sormak istiyorum. Ve de, takıma yeni katılan isimler oldu. Ve yeni katılan isimler de sanki sezon başından beri takımdaymış gibi mücadelesini sürdürüyor. Takımın son havası kaptan olarak nasıl değerlendirmek istersin? Devre arası gelen transferlerimiz hepsi ee, sanki dediğiniz gibi sezon başından beri bizle beraberler. Ee, arkadaşlık ortamı Gayet iyi durumda. Yeni gelenler de çok çabuk uyum sağladılar. Ee, hepsi de Allah var iyi niyetli insanlar. Ya, takımın motive startı, tempo startı diyebilirim onlarla beraber. Evet. Yani iyi oldu transferlerimizin. Bize daha da çok fayda sağlayacağını tahmin ediyorum ileriki maçlarda. Umarım Yeşilyurt Belediye Spor Deplasmanı'nın artış ardından içeride yeniden buluşmak dileğiyle. İnşallah, dileydi. inşallah. Teşekkür ederim. Başarılar olun, diliyorum. Sevgili izleyenler, İlhan Cavcav tesislerinde Hacettepe Spor takımının antrenmanındaydık. İlk önce Avni Hoca'dan görüşler artık ardından da çok muhteşem golün sahibiyle ortakçıdan. Ve röportajımız burada sonuçlandı İlhan Cavcav tesislerinde. İlerleyen haftalarda görüşünceye dek takipte kalın.